Merhabalar, bugün size yeni raporlama aracımız pivot hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle pivot rapor nedir? Pivot rapor bir tablo raporudur. Bu yüzden bizim mevcut raporlarımıza bir alternatif değildir. Excel'deki gibi pratik tablolar oluşturabileceğiniz, çeşitli hesaplama fonksiyonları sayesinde özet analizler yapabileceğiniz bir raporlama türüdür. Pratiktir, hızlı çalışır ve kolay öğrenilir. Pivot rapora raporlar menüsü altından ulaşılabilir. Burada daha önce kaydetmiş olduğumuz pivotlar. Yine aynı şekilde herhangi bir tablonun üzerindeyken, listenin üzerindeyken, tablo menüsünde pivot'a aktar seçeneği kullanılarak da raporlara ulaşılabilir. Burada tasarım kısmında önceden hazırlamış olduğumuz tasarımlar fikir versin diye paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde rapor oluşturuldu. Şehirlere göre cari sayıcılarını veren bir rapor. Ve veri kaynağı olarak da cari kart listesini yani bizim DIA'daki ekranı kullanıyor. Bu da aynı şekilde daha detaylı bir rapor. Şehir ve grup kodu bazında cari sayıları veren bir rapor. Aynı şekilde e, dikey bir tasarıma sahip bir rapor. Şehirler satırda. Grup kodları da dikeyde olacak şekilde cari sayılarını veren bir rapor. Borç alacak listesi. Sadece cari borçlu cariler listesi. Satış elemanı dikeyde olacak şekilde görüntülenen cari bakiyelerinin görüntülendiği bir liste. Bu da koşullu biçimlendirme yapılmış, çeşitli koşullar dahilinde satırlar, hücreler boyanmış bir şekilde hazırlanmış bir liste.